Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin adı Barış Yayınları. Barış Yayınları'nın 5'li AYT matematik denemelerinin geometrik çözümlerini ben de yapacağım. Niye ben de diyorum? Çünkü bunun çözümleri YouTube'da var. Eyüp Bey hocam kendi yorumuyla çok güzel yorumlarıyla zaten bunun çözümlerini yapıyor. Ama ben bu denemeyi görünce dayanamam dedim. Benim de çözmem lazım dedim. Gerçekten çok güzel soruları var. Bir de benim yorumumu da size böyle aktarmak istedim. Buradan da Eyüp hocama selamlar saygılar. Evet gerçekten çok güzel çözmüştür eminim buna da kefilim de istersen hem matematiği hem de geometri çözümlerini Eyüp Hoca'dan dinle istersen matematiği Eyüp Hoca'dan geometride de benden dinle sana kalmış dediğim gibi bu güzel soruları bir de ben kendim yorumlamak istedim burada duymayan arkadaşlar belki duyar görür hoşuna giderse alır hoşuna gitmezse almaz tamamıyla size kalmış ama ben bunu çözmem lazım benim bunu çözmem lazım ve Burada bu denemeye başlarken biliyorsunuz hep böyle tişörtü giyip farklı bir tişört giyip öyle geliyordum karşınıza ama bu sefer biraz aceleye geldik kendi konu anlatımında kullandığım tişörtle çekeceğim bunu. Belki de bu bir işarettir. Acaba sınav bunun benzeri çıkacak bilmiyorum kendi tişörtümle anlatıyorum ya belli de olmaz. Göreceğiz arkadaşlar bakalım hayırlısı. Evet şimdi ne yapıyoruz? Deneme 1'in geometri çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Geometreler 30. soruyla başlıyor. Aşağıda kısa kenar uzunluğu 4 birim olan eş kaç tane sıkıştırılmış tuğla ile yandan görünümü yarım daire biçimde olan bir fırın gösterilmiştir. Buna göre diyor şekil üzerinde belirtilen üst kısma dikey biçimde en fazla kaç adet tuğla yerleştirilebilir? Evet şuraya kaç tane tuğla yerleştirilebilir diye soruluyor. Evet çemberde yaptığımız gibi merkezi belirliyoruz. Merkez varsa teğet varsa çek diki yapıyoruz. Ondan sonra dikmeleri ya da anahtar kelimeleri kullandıktan sonra ne yapıyoruz? Dik üçgenle yapmaya çalışıyoruz. Özellikle bir uzunluk sorusuysa. E, dik üçgenden yapmak için de ne yapıyorduk arkadaşım? Dik üçgen oluşturmak için en güzel ek çizim yarı çaptı. E hocam yarı çap çizelim. Şuradan bir yarı çap çizecek olursak. Dik üçgen oluştu mu? Oluşmadı. Ama bak dik yamuk çıktı. E, dik yamuk çıktığı zaman da ne yapıyorduk? Dik dörtgen oluşturup şöyle dik üçgeni oluşturuyorduk. Oluşturduk bu dik üçgeni? Oluşturduk. Şöyle bir dik üçgen oldu burada. Evet kısa kenarı 4 demiş. Uzun kenara A diyelim. Şurası da a olsun. E hocam burası a iken burası da a oldu. Şurası dört iken burası da dört. E burası da dört. E dikkat et ne oldu burada? Yarı çapuzunluğu a artı dört oldu. Hatta bak burası da dört ya. Hocam yarı çapuzunluğu a artı dört olduğundan burası da a oldu. Burası da dört mü? Dört. Şimdi benim neyi kullanmam lazım? Bak yarı uzunluğu a art 4 dört demeyle kalmasın. Varsa yarı çapuzunluğu onu da göster. En önemli kısmı atlamayalım lütfen. A artı gösterdim burada. Şimdi bana ne lazım? Hocam bu bilgi lazım. E burayı kullanacağım. Şu kısım neydi? A'ydı. Şunu bulmak için bir hamle yapacağım. Hocam şuradaki kısım belli mi? Belli. Niye? Bak şuraya biz ne demiştik? Uzun kısma A demiştik. Hocam burası A. E. şu yukarısı şurada bir dikdörtgen mi oluştu? Şöyle bak şuradaki kısım bir dikdörtgen. Dikdörtgende yukarısı A artı 8 değil mi? Evet. Aşağısı da A artı 8 olmaz mı? Olur. E, hocam A'sı buradaysa yani şurası da A değil mi? A'sı buradaysa tamam A artı 8 ise Buraya 8 kaldı. Yani burası da 8 yaptı. A Pisagor. Ne yapacaksın? A artı 4'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesi deyip işlem işlem işlemle A'yı bulacağız. Kardeşim hisset. Ne var burada? 8 varsa 2 ihtimalim var. Ya 6 8 10 ya da 8 15 17. Evet burada 6'yı koyarsam. Bakalım 6 8 10 sağlanıyor. 6 8 10 sağlanıyor. Demek ki A'yı 6 buluruz buradan. İşlem yapsam da A'yı 6 bulursun. E, benden ne istenin ama en fazla kaç da tuğla eklenilebilir diye soruluyor. Arkadaş şu a'yı biz kaç bulduk? 6. Hocam burası da 4 mü? 4. yarıçap uzunluğu a artı 4'te a artı 4. Yani burası da a yani burası da 6. Toplamda şuradaki uzunluk kaç yaptı o zaman? Şöyle bakacak olursak 6, 6, 12. 12'lik kısma ben 4'lük böyle dikdörtgenler yerleştireceğim. Yani 12'lik kısımda 4'lükten kaç tane var diyeceğim. Yani 12'yi 4'e böldüğün zaman kaç tane yerleştirebilirim? 3 tane daha tuğla yerleştirebilirim. Dolayısıyla 30. soru böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik bir sonraki soruya yani 31. soruya. Evet D1 paralel D2 olmak üzere. A noktasından çıkan 3 farklı ışın ayna görevi gören D1 doğrusuna temas ettikten sonra aynı açı değeri ile yansıyarak D2 doğrusu üzerindeki B, C, D noktalarına gelmektedir. Şurada da oran verilmiş. Bizden de oran isteniliyor. Normalde buraya K demem buraya 2K demem buraya da 4K demem lazım ama en son oran üstlenildiği için hani K'ların da oranlayacağımız için K'lar gidecek. Bence buraya 1 diyelim buraya 2 diyelim buraya da ne diyelim 4 diyelim. Evet EF uzunluğu 1 FG uzunluğu 2 ve Alivey uzunluğu şuradaki uzunlukta 4 olarak verilmiş bize. Evet şuraya kadar olan kısımlık 4 birim verilmiş. Tamam şimdi BC ve CD'ye yoğunlaşacağız. Şimdi ne oluyordu burada kışına bir yoğunlaşalım. Hocam şuradan çarptı böyle geldi. Bak dikkat et. Şuradan çarptı böyle geldi. Vurdu açıyla gidiyor demişti bize. Yani şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşit mi? Eşit. Hatta şöyle çift çizgiyle göstereyim. Şurası da çift çizgi olsun. E ben bunu kullanmam lazım. Hocam burada ne var? Şunların da paralelliği verilmiş. Verilen her bilgiyi kullanacağız diyoruz ya. Z'den dolayı hoop, şu açıyla z'den dolayı hoop, bu açı. Ana ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. E aynı şekilde burası da böyle vurduğu açıyla gidiyor. Hocam şurası da şöyle vurduğu açıyla gidiyor. Yani burada da ne oluyor? Şuradaki açıyla şuradaki açıyla eşit mi oluyor? Z'den dolayı burası da çizgi. Z'den dolayı burası da çizgi. Ana bunlarda ne oldu? İkiz kenar oldu. E hocam aynı şekilde siyah da böyle vurduğu açıyla gidiyor. Nokta açısı nokta açısı dersek. Z'den dolayı nokta açısı. Z'den dolayı nokta açısı. Yani bununla da bu ne olmuş oldu arkadaşlar? Birbirine eşit olmuş oldu. Bak x kenar dememiş. Yani x kenar sorusunu yeni nesil bir şekle çevirmiş. Sadece x kenarlı bize bulutturmuş. Yani x kenar sorusunu çok güzel bir yeni nesil soruya çevirmiş aslında soru. Evet. Ne yapacağız şimdi? Verilen bilgileri kullanacağız. Şimdi burada x kenar var. Tabanda mevcut. E insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hadi bakalım tabanına ait yüksekliği çizelim. Hop şöyle. Tabanına ait yüksekliği çizince. Kardeşim taban verilmişti zaten. 2 birim burası. 2 birim de burası mı oldu? Evet. E şimdi şu mavi ikizkenarda kenarda da tabanına ait yüksekliği çizeceğim. Hop yüksekliği çizersem şöyle. Hocam yüksekliği çizdim. Yukarısı bir verilmişti işte. Ana burada da bir dikdörtgen var. Birken burası da bir olacak. E tamamı ikiydi. Buraya da bir mi kaldı? Evet. E şimdi ne yapacağım? Siyahtaki ikiz kenarlığı kullanayım. Hocam şuradan bir dik çizersem şöyle. Dur kullanmadan önce. Mavideki ikiz dikkat et şimdi Mavideki ikiz kenarlıkta tabanı iki eş parçaya bölecek ya Şuraya kadar olan kısmı 3 Buraya kadar olan kısmı da 3 olacak Yani buraya kaç kaldı o zaman 2 birim kaldı Şimdi siyahtaki ikizkenarla kenarlığı kullanayım Hoop çektim yine Tabanla alakalı bir şey var Hocam tabanı iki eş parçaya bölecek Bu arada şurada da bir dikdörtgen çıktı Yukarıdaki 2'yi de kullanacağım ben 2 iken aşağısında 2 olacak Hocam 2 ise burası da 2 Biri buradaysa buraya da 1 kaldı e şurası da 2 birindi. Buraya da 1 bir birim mi kaldı o zaman? Evet. Şimdi bu yükseklikte tabanı 2 eşit parçaya böldüğünden dolayı. Burası kaçtı? 2, 3, 4, 5. Burası da 5 olacak. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Ve bizden ne isteniyor? BC. Yani 2 bölü CD. Yani 4 isteniyor. Cevap kaç çıktı o zaman? 1 bölü 2 çıktı. Gerçekten çok güzel bir soru. İkiz üçgen sorusunu yeni nesle çeviren çok hoş bir soru olmuş. Güzel. 31. soru. Denizli çıktı. Geldik 32. soruya. Evet. Bir ne sorusu? Analitik sorusu. Dik koordinat düzleminde A köşesi x ekseni üzerinde D köşesi de y eşittir 3x doğrusu üzerinde olan ABC'de karesinden bahsediyor. Bak şimdi. Analitik düzlemi çizelim. Y eşittir 3x doğrusunu çizelim. Şöyle y eşittir 3x doğrusu orjinden geçen bir doğru. Şuna y eşittir 3x dedik. Şimdi A köşesi neredeymiş? A köşesi buradaymış. A köşesi x ekseni üzerinde olan diyor. Ve D köşesi de burada olan diyor. E hocam biz kareyi şu şekilde çizebiliriz. Diğer köşe hakkında herhangi bir şey demiş mi? Dememiş. E ben karemi şu şekilde çizebilirim. Bu şekildeyken de cevap çıkmak zorunda. Çünkü diğer B köşesiyle ilgili C köşesiyle ilgili yorum yapmamış. O zaman büyük ihtimalle karemiz bu şekilde de olabilir arkadaşım. Ha olmazsa... O zaman soru yanlış derim. Farklı bir çözümünü biraz sonra yine yaparım arkadaşlar. Yani buradaki B köşesinin X80 üzerinde olmadığı durumu da inceleriz de. Tamam mı? Ya da daha farklı bir durumları biraz sonra inceleyelim. Şimdi A, B, C ve D bu şekilde. A, B, C, D karesinin C köşesinin hafisi 12 diye verilmiş bize. 12'yi de buraya yazdım. Şimdi y eşitir 3X'i kullanacağım. Şuraya bir alfa dersem. Eğim dediğim tanjant alfa o da neye eşittir? 3'e. Tanca alfa 3'e eşitse buradaki dik üçgen de hocam burası 3K iken burası K olur. E bu bir kareydi. Burası da 3K. 4K eşittir. 12 yaptı ve K'yı da buradan kaç buluruz? 3. K'yı 3 bulursak burası da 9 burası da 3 mi çıktı? Evet. Şimdi D noktasına bak. D noktasının köşesinin koordinatları çarpımı isteniyor. D noktası hocam apsisi 3 yaptı. Ordinatı da 9 benim yukarıda. 3'e 9 yaptı. O zaman 3 ile 9'un çarpımı isteniyor bizden. Cevap kaç yapar? 27 yapar. Evet ya hocam farklı bir şekilde olsaydı cevap C seçeneği olarak işaretleyelim. Farklı durumlarda da sağlandığını ben size şöyle bir göstereyim dostum. Yani yoksa sağlanmazsa soru hatalı gerçekten hatalı olur. Bakalım hatalı mı değil mi en azından onu da şöyle anlamış oluruz. Şimdi y eşittir ne doğrusu bu y eşittir 3x doğrusu. Şimdi A köşesi x 80 üzerinde olan diyor mesela A köşesi burada sonra D köşesi burada. E hocam bizim karemiz şu şekildeyse bak. Bu sefer şöyle olursa. Şöyle bir kareden bahsediyoruz arkadaşlar. Bakalım böyleken çıkacak mı? Ya da A köşen senin şurada olup senin kare şöyle de olabilir dostum. Şöyle de olabilir. E bu durumda da büyük ihtimalle sağlanacak. Şunu inceleyeyim, diğerini de incelememe gerek kalmayacak. Emin ol yani. Şimdi burada y 3x'i kullanacağım. Yani burada tanjant alfa'nın ne olduğunu biliyorum ben, 3 olduğunu biliyorum. Bunu kullanacağım. Tanjant alfa'yı kullanacağım. Bu arada bize ne verilmişti? Buradaki C noktası. Bak B noktası burası. C noktası burası. C noktasının apsisini de bize kaç vermiş? 12 vermiş. Şurayı da 12 olarak kullanacağım. Hocam ben şimdi şunu kullanacaksam eğer. Neyi kullanacaksam? Şu hat alfayı kullanacaksam şuradan dik çizmem lazım. Şuradaki çizdim. Yani şuranın kaç olduğunu söyleyebilirim. 3A iken. Şuradaki uzunluğun A olduğunu söyleyebilirim. e şimdi burada ne çıktı? Hocam alfa beta. Burası da alfa. E şuradan da dik çizeyim o zaman. Genelde zaten karede böyle alfabet olunca eş üçgen çıkıyordu bak. Alfa 90 beta. Şu üçgen ile şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen çıktı. Burada alfanın karşısı 3A ise burada da alfanın karşısı 3A'dır. A 3A ise buraya kadar kısımda 3A'dır. E burası A burası 3A. Toplamda 4A 12'ye eşit oldu. A'yı 3 bulduk. Hocam A 3 ise eğer burası da kaç oldu? 9 oldu. 3'e 9. D noktası ile 3'e 9 mu oldu? Koordinatları çarpımı yine 27 mi yaptı? 27 yaptı. Demek ki burada A köşesi apsiste olup da D köşesi de y 3x doğrusu üzerinde olup da C noktasının absiste 12 olan bütün karelerde D noktası ne oluyormuş arkadaşlar? 3'e 9 noktası oluyormuş. Evet. Demek ki soru kesinlikle doğru arkadaşlar. Size iki farklı çözümü de bu şekilde göstermiş oldum. Ve 32. soruyu böylelikle C ham bulmuş olduk. Geldik bir sonraki soruya. 33. E. Evet, dik koordinat düzleminde y eşittir a x artı b doğrusu x ekseni boyunca 4 birim sağ. Şimdi arkadaşlar, noktayı biz x ekseni boyunca 4 birim sağa götürdüğümüz zaman ne oluyordu? noktaya 4 ekliyorduk. Ama doğrunun x ekseni boyunca 4 birim sağa ötelemesinden ne yapıyorduk? Ters mantık. 4 birim sağa gitmesi x'ten 4 çıkartıyorsun anlamında. Bu da şeydeki matematikteki dönüşüm kardeşim. Yani o zaman bizim y eşittir ne oldu? A'yı dağıtıyorum. A çarpı x eksi 4 ya. A x eksi a Ax eksi 4 a artı b yaptı. 4 birim sağa ötelenmiş hali. Peki öbürüne bakalım. Y ekseni bu doğru ise x ekseni boyunca 2 birim sola. 2 birim sola gelmesi normalde hapsinden 2 çıkartmak demek. Ama doğru boyunca ötelemeden oluyor arkadaşlar. E, burada sola geldiyse x yerine x artı 2 yazmak demek. Ters mantık var bunu unutma. O zaman b çarpı ve x artı 2 yazınca da y'si ne oldu arkadaşım? Bx artı 2b artı a'ya eşit oldu. Evet. Sonra buna göre diyor başlangıçta verilen doğruların eğimleri oranı kaçtır diye soruluyor bize. Hmm. Ha bu devamını okumadım. 2 birim sola ötelendiğinde y eksenini aynı noktada kesmektedir. Peki y eksenini aynı noktada kesmesi ne demek? Arkadaşım iki doğrunun y eksenini aynı noktada kesmesi demek buradaki nokta sıfıra y demek. Aa hocam. X yerine 0 yazdığımızda Y yerine de Y yazdığımızda her iki doğru denklemde sağlıyor mu demek bu? Evet. Ya da şöyle. X yerine 0 yazdığında bu doğrunun da y burası yapıyor. Bu doğrunun da y burası yapıyor. Bu ne demek? İki doğrunun Y ekseni üzerinde kesmesi, X eşittir. 0 için Y'leri eşit demek. E o zaman X yerine 0 yazdığımda şu doğruda X yerine 0 yazdığımda Y kaç oluyor? Eksi 4 A artı B yapıyor. Bu doğruda X yerine 0 yazdığımda Y ne yapıyor? 2B artı A yapıyor. E hocam Y'leri birbirine eşit. O yüzden eşitledik. Buradan eksi 4A artı B eşittir. 2B artı A yaptı. A'yı buraya B'yi buraya attım. Eksi 5A eşittir. B geldi. Bizden ne isteniyor? Başlangıçta verilen doğruların eğimleri oranı ne olabilir? Yani bunun eğimi A, bunun eğimi B. Ya bizden A bölü B isteniyor ya da bizden B bölü A isteniyor. A bölü B desek. Hocam buradan B yerine 5A yazarsam. B yerine eksi 5A yazarsam. Cevap ya eksi 1 bölü 5 ya da b yerine eksi 5a burada yazarsam cevap ya da eksi 5 çıkar. Hangisi şıkta var? Tabii ki eksi 5 var. Demek ki cevap akçay oldu arkadaşlar. Evet bu şekilde doğru ötelemesini de bilmek lazım arkadaşlar. Ama noktadaki tam biraz ters mantığı olduğunda aklınızda bulunsun. Bu soruyu burada bu şekilde görmekte açıkçası iyi oldu. 33. soru akçay oldu geldik 34. soruya. Kenarlar oranı 5 bölü 3 olan bir cep telefonu. Yani şurası 5K iken burası ne verilmiş arkadaşım? 3K verilmiş. Alan ölçüleri eşit olan üçgensel 2 afişin. Evet alan ölçüleri eşit kardeşim. Yani bunlar aynı üçgen değil. Sadece alanlar eşit. Tamam. Çekilen fotoğrafa bakılırken fotoğraf yan çevirinde görüntü kalitesi bozulmaması için ekran oranı korunarak örüntü ve üzerindeki uzunluklar aşağıdaki gibi oluyor. Yani ekran oranı korunduğu için Aynı oranda, hepsi aynı oranda küçülüyor. Yani şuradaki şekilde, üstteki şekille alttaki şekilde ne olacak kardeşim? Benzer olacak. Üstteki şekildeki üçgenin tepesine olan uzakları verilmiş. Üçgenin tepe noktasının tepeye olan uzakları. Altta da tabanın buraya olan uzakları verilmiş. Hmm. O zaman ben şurada şey yapabilirim. Benzerlik oranı burada kaç? Kısa kenar 3K'ydı. Hocam kısa kenar 3K olduğundan, şurası da 3K mı? Evet. Şimdi bunun uzun kenarının bunun uzun kenarını oranı. Yani 5K bölü 3K değil mi? Evet. Benzerlik oranı 5 bölü 3. Aynı zamanda 15 bölü şuraya da A diyecek olursam 15 bölü A'ya eşittir. 3 katı 3 katı. A'yı kaç buluruz? 9 buluruz. Sonra benzerlik oranı 5 bölü 3 ya. E buraya da B diyecek olursam 20 bölü B'ye eşit olmak zorunda değil mi? Evet. 4 katı 4 katı. B'yi de kaç buluruz? 4 buluruz. B'yi de 4 buluruz. Evet. A'yı kaç bulduk? A'yı, B'yi 4 mu buluruz? Pardon. 4 katı 4 katı 12 buluruz burayı. Şimdi B'yi kaç bulduk kardeşim? 12 bulduk. A'yı kaç bulduk? 9 bulduk. Şimdi dikkat et. Burası 9, 6 ve şuradaki yüksekliğe de haş diyeyim. 9, 6 ve H Yani şurası ne yaptı arkadaşlar? 15 artı haş yaptı. Hocam 12 artı 3 artı, burada H 2 diyecek olursak böyle. E hocam burası da 15 artı haç olacağı için burası taş olmaz mı? Olur. Aa ne oldu burada? İki üçgende yükseklikler aynı oldu hocam. E şimdi bir önceki şekilde buradaki alanlar eşit değil miydi? E ben bunu orantılı bir şekilde küçülttüğüm zaman buradaki alanlar da birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. E o zaman hocam alanlar eşitse şuraya ben x, buraya da bir y kenar diyecek olursam benden üçgen hafiflerin taban uzunlukları oranını soruluyor. Ee, şunların alanları birbirine eşit x çarpı h bölü 2 eşittir y çarpı h bölü 2 h bölü 2'ler gitti x neye eşit oldu y'ye eşit oldu e, x bölü y'ye de neye eşit olacaktır o zaman 1'e eşit olacaktır evet bu da güzel bir soru bak yükseklere eşit bulduk dolayısıyla şöyle de yorumlayabilirdin yükseklere eşit olduğu için tabanlarıyla doğru orantılı alanlar alanlarda eşit olduğundan şu uzunluklar birbirine eşit deyip direkt biri de işaretleyebilirdin güzel bir soru hoş bir soru 34. soru böyle denizli geldi Geldik 35'e. Aşağıda özdeş dairesel 2 duvar ünitesi. Birbirine tet. Evet özdeş 2 duvar ünitesi arkadaşlar. Üst raf alt raf hepsi birbirine özdeş. Evet şu şuna özdeş. Bu da buna özdeş. Ortadaki de ortadakine özdeş. Özdeş. Her şeyle özdeş. Onu demiş bize. Evet ne diyor şimdi burada? Kalınlığı önemsiz. Ahşap bir çubuk yardımıyla bağlandıktan sonra birinin üst rafına en büyük alanlı arkadaşlar. En büyük alanlı bir şey yerleştirmek ne demek? Ne demek? Şöyle bir çember düşün. Şuradaki kısma en büyük çember. Hocam çemberler şöyle oluyor, görüyorsunuz. En büyük çember nerede olur? Tam bu merkezden geçen, merkezden geçtiği zaman şuradaki mesafe daha büyük olmaz mı arkadaşlar? Yani en büyük kirişimiz çaptır. E, buradaki çapımız böyle kirişimiz küçüldüğü zaman buradakilerin yarıçapı da küçülecek ya. Tam merkezinden geçen olacak. O zaman burada bir sürü şey çember çizebiliriz. Ama bunlardan en büyüğü ne olacak arkadaşlar? Tam merkezden geçen olacak. Merkez burasıysa tam merkezden geçen çember burası ve bunun çevresi 6 pi vermiş. 2 pi r eşittir 6 pi ise buradan pi'ler gitti. R'yi de kaç buluruz? 3 buluruz. Evet bunun yarıçapı 3. Burası da 3 mü? 3. Sonra sonra sonra sonra hocam burada her şeyle bunlar özdeş mi? Özdeş. Merkez kiriş çektik yapsam iki eş parçaya böldüm. AA diye böldü. Hocam Burası da tam dik olduğunda zaten şey oldu dik dörtgen oldu. A ise burası da a, burası da. A. Dikkat et burada şuradaki a birim uzunluğundaki şu uzunlukla a birim uzunluğundaki burada da dik çizdik ya uzunluğundaki şu uzunluk birbirine eşit olmak zorunda. Yani şurada kısımlar da birbirine özdeş olmuş oldu. Çünkü eşit uzunluktaki kirişlerin de uzunlukları birbirine eşit oluyordu. Tamam. O zaman biz şunu bulmuş olduk. Şu parçayla şu iki eşit parça vermişse, Bu da aynı iki eşit parça. Bu da AA. A. Hocam şuradaki uzunluk 2A. Tamam buradaki uzunluk 2A. Bize bize başka ne verilmiş? Diğerinin alt tarafına kitaplardan birini 3 birimmiş kısa kenara. Burası 3 birim 3 birim. E hocam burası 2A iken buraya 2A yazdık ya. Dikkat et kitabın bir tanesinin uzun kenarı 2A. E burası da 2A. E burası 2A artı 6 çıktı. Hocam şununla şu özdeşle burası da 2A artı 6. Yani burası A artı 3'e A artı 3 çıktı. Burası da A artı 3 çıktı. Şimdi dur ne yapacağız? En etkili silahımız. Çemberdeki etkili silahımız neydi? Yarı çap. Hemen çizelim. Hop çizdik yarı yarıçap Yarı çap uzunluğu belli mi? Bak şunu kullanmadık hala. Belli tabii ki. Bak. A artı 6. Burası A artı 6 oldu. Ve burada pisagor. Yani A artı 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı A artı 3'ün karesi. İşlem, işlem işlemle A'yı bulursunuz. İşlem işlem işlemi duyan anladı. Hisset kardeşim. Bak, ama dikkat et. Hiçbir kenar yok. Ama üçerli ardışık. Ardışık olan üçgen hangi üçgenin katıydı? 3 4 5. 3 4 5. İkisi ardışık olan 2 katı, üçer ardışık olan 3 katı. 9 12 15. Dörder ardışık olan 4 katı. 10 e, 12 16 20 şeklinde oluyordu. E o zaman bu üçer ardışıksa büyük ihtimal ne üçgeni? Yani kesinlikle zaten büyük ihtimal demeyelim. Kesinlikle ne üçgendir? 3 4 5'in 3 katıdır. Yani 9 12 15 üçgenidir. A yerine 9 koyarsan 9 12 15 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. A'yı buradan 9 buluruz. Ahşap çubuğun uzunluğu. Şu ahşap çubuğun uzunluğu isteniyor. A'yı 9 bulduk. Hocam burası da 9. Toplam burası 18. E burası da 18. Ahşap çubuğun uzunluğu toplamda kaç yapmış olduğu zaman? 36 yapmış oldu. Çok güzel bir çemberde uzunluk sorusu arkadaşlar. 35. soru. Akçay çıktı. Geldik 36'ya. Dik koordinat üzerinde bir köşesi orijinde olan. A üçgenin diklik merkezi 9'a 3 noktasıdır. Bu üçgenin diğer bir köşesi de 14 e 0. Bak analitik düzlem çizeceğimiz kesin. Niye? Çünkü bir köşesi orijinde, orijin var elinde. Bir de x üzerinde bir nokta var. E o zaman analitik düzlemi çizip yorumlayacağız kardeşim. Hadi çizelim. Bir köşesi orijinde. Sonra diklik merkezi 9'a 3'te. Şurası 9'a 3. Sonra öbür köşesinde 14'e 0'da. 14'ü e 0'ı yazdık. Evet bir köşesi burada. Bir köşesi burada. Diklik merkezi de buradaysa. Diklik merkezi buradaysa. Hocam yükseklik işte tam burada. Çünkü bir, üçgenin bir kenarı şu değil mi dostum? Üçgenin bir kenarı bu. Bu kenara ait yükseklik bu şekilde buradan geçiyorsa. Buna ait yükseklik bu şekilde olacak. O zaman anam çizemedim. Şu şekilde olacak. Yüksekliğimiz bu şekilde olacak. E hocam üçgenimiz o zaman ne olacak? Ya böyle bir üçgen olacak ki. Diklik merkezin içeride olması lazım A, dışarıda da olabilir geniş açılı bir üçgende Aa biz içerideymiş gibi düşünelim çıkmazsa dışarıda yaparız dışarıda olması ne anlama geliyor belki geniş açılı üçgen olursa hop şöyle hocam burada nasıl olacak dik merkezi bak dikkat et şöyle de olabilir hocam diklik merkezi burasıysa hop buradan geçen yükseklik olacak yani şunun devamı 90 olacak ya da hop buradan geçen dik olacak yani şuna böyle dışarıda yükseklik olacak Şuradaki açı 90 derece. Burada kaçı 90 derece olabilir. Geniş açı olabilir. Darlığa bir bakalım. Darlık olmazsa genişliğe de bakarız. Öncelikle olarak yükseklik bu doğru üstüne olacak ya. Tepe noktasında burada olacak. Yani üçgenimiz büyük ihtimalle bizim şu şekilde mi olacak? Evet. Hadi bakalım. Bizden zaten ne isteniyor? Üçüncü köşenin koordinatları isteniyor. Arkadaş burası 9'a 3 noktası. Şurası 9. Şurası kaç birim olduğunu biliyoruz. 3 birim olduğunu biliyoruz. E, tamamı 14'tü. Buraya kaç kaldı o zaman? 5 kaldı. Şimdi ne yapacağız? Dik bir merkezini kullanacağız. Dik bir merkezini nasıl kullanırız? Hocam oradan geçen yükseklik olacak. Hop buradan geçen yükseklik. Buradaki yükseklik daha hala sonuç çıkmazsa buradaki yükseklikten diğerini de çizeriz. Ama dursun bakalım böyle. Çizdik bunu. E şimdi ne yapacağız? 90'lara ama da uçuşuyor. E dal alfa beta ya. Alfa beta. Ters açıdan beta. Beta 90. Alfa. E burası da beta oldu. Ben nereyi bulacağım? Hocam şu uzunluğu bulacağım ben. Buradaki noktanın apsi belli zaten. 9. 'a bilmem ne. Şu uzunluğu bulacağım. E bu uzunluk için alfa betalı üçgende hangi üçgeni seçmem lazım? Şunu seçmem lazım. Başka diğer üçgende benzer olan iki kenar olan var mı? Var tabii ki bak. Şu üçgende iki kenar var. O zaman benzerlikte şu üçgenle şu üçgende benzerlik kuracağım. Kolay bir benzerlik var aslında ama neyse. Alfanın karşısı 3 bölü alfanın karşısı 5. 3 bölü 5 eşittir. Beta'nın karşısı 9 bölü. Beta'nın karşısı A diyeyim buraya. A'ya eşit. 3 katı 3 katı a'yı da kaç buluruz 15 buluruz ya da hocam alfadan beta'ya geçiş 1'e 3 3 katı çünkü alfadan beta'ya geçiş 1'e 3 a direkt 15 çıkardı diyebilirdiniz bunları da demeyi artık öğrenin biraz hızlanın a'yı 15 bulduk burada da 15 bulduk fark etmiyor 9'a 15 noktası yaptı 3. köşenin koordinatları toplamı isteniliyor bizden 9 artı 15'ten cevap kaç çıkıyor o zaman 24 çıkıyor 36. soru böylelikle Ceyhan oldu geldik 37. soruya evet Şimdi arkadaşlar böyle düzgün çokgenlerin özellikle düzgün sekizgenden büyük çokgenlerde böyle açı soruları o zaman şuna dikkat edin düzgün çokgenlerin etrafına ne da bir çember çizilebiliyordu. Hatta ben ne demiştim bir kenarı gören açı alfaysa iki kenarı gören açı iki alfa onun ispatını konu anlatımında da yapmıştım hatırlarsın. Hani nasıldı hocam şöyle mesela şunu şöyle çizdim şöyle çizdim mesela hocam burası açı olarak şöyle açı olarak bir kenarı görüyor alfaysa burası da alfadır. Hatta iki iç açı bir dış açı burası iki alfa. Bak bir kenarı gören alfaysa iki kenarı gören iki alfa oluyor demiştik. Hatta şunu şöyle çizsen hop şöyle çizsen hocam bu kaç kenarı görüyor? Bir, iki, üç kenarı görüyor hocam. Burası üç alfa diyebiliyorduk. Demek ki bir kenarı gören açı alfaysa iki kenarı gören iki alfa yalnız köşeden çıkan açılarda. Üç kenarı gören üç alfa şeklinde gidebiliyoruz. Çünkü bunların etrafına çember çizilebiliyor. Bak çemberi çiziyorum. Çemberi şöyle çizsem şöyle çizdik tamam mı? E şimdi eşit girişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit ya. Bunlar eşit olduğu için buradaki yayların da hepsi birbirine eşit olacak böyle. O yüzden bu yaylar eşit ya. Burası alfa iken burası 2 alfa oldu ya. 2 alfa, 2 alfa, 2 alfa oldu. 2, 4, 6 alfa. Burası da yarısı 3 alfa olacak. O yüzden bir kenarı gören alfaysa iki kenarı, 3 kenarı gören 3 alfa mantığını biz söylüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Evet bu önemli. Özellikle düzgün 12 gen, düzgün 20 gen, düzgün 18 gen gibi ifadelerde yaptığımız şey. Bu arada... İki kenarı gören açının da dış açı olduğunu da bilmenizde fayda var arkadaşlar. Bilmiyorsanız da bu soruda da öğrenmiş oldunuz. Ama nerede? Köşeden çıkan açılarda. Şimdi o zaman burada x'i bulmak için hamle yapacağım. Düzgün beşgende bir köşeden karşı kenara çizilen dikme ne oluyordu? Simetri ekseni oluyordu. Bu düzgün tekgenlerin hepsinde geçerliydi. Yani buradaki açı birbirine eşit. Simetri ekseni olduğundan hatta kenarı da iki eşit parçaya bölüyordu. E hocam? Bu açı ortaysa. Düzgün beşgenin bir dış açısı kaç? 360 bölü 5'ten 72. İç açısı 108 yapar. Burası 108 ise burası 54 yaptı. Şuradaki açı da 54 mi yaptı? Evet. Şimdi ben ikisi bulmaya çalışacağım. Bazı arkadaşlar şuradan yapabilir hocam. Burada işte çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen. İşte 6 genin iç açıları toplamından yapabilirim diyebilirsiniz ama gerçekten gerek yok. Ama bu arada şunu da hesaplayalım. Düzgün 12 genin dış açısı kaç derece? 360 bölü 12'den dolayı 30 derece. Dış açısı 30. O zaman dış açısı 30sa bu iki kenarı gören açı 30. İki kenarı gören 30sa bir kenarı gören de kaç yapar? 15 yapar. O zaman hocam şuradan şöyle hop çizecek olursam. Şu açı olarak baktığın zaman burası kaç kenarı görüyor? 1 2 3 4 kenarı görüyor deme. Açı olarak bak. Şu açı olarak bu değil mi? Yani 1 2 3 kenarı görüyor. Bir kenarı gören 15 ise üç kenarı gören nedir? 45'tir. Aa hocam şurası 54'tı. O zaman buraya kaç derece kaldı? 9 derece kaldı. Burası 9. Sonra şurada kaç kaç kenarı görüyor? 1 2 3 kenarı görüyor. Şöyle açı olarak düşün. 1 2 3 kenarı görüyor. Hocam burası da 45. E düzgün 12genin dış açısı 30, iç açısı 150 derece değil mi? Evet. E 45'i burasıysa burası da 105 derece mi yaptı? Aynen öyle. 105 9 ve x'e ait bir üçgen oluştu. 105 9 ve x'in toplamı da 180 mi yapacak? Aynen öyle. Şu x'in toplamı kaç yaptı? 114 yaptı. x de böylelikle 180 114 çıkar. Yani cevap 66 mı çıkar? Aynen öyle. Cevap Balıkesir oldu arkadaşlar. Bu arada soruda da bu soruyu çözerek de Bununla ilgili kısa bir tekrar yapmış olduk. ÖSYM son zamanlarda böyle düzgün 12 gen, düzgün 18 gen gibi soruları soruyor. O yüzden buradaki tekniği bilmenizde fayda var. Bir kenarı gören alfa, iki kenarı gören iki alfa, üç kenarı gören üç alfa. Hatta dış açıda iki kenarı gören açıya eşit oluyor. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet 37. soru Balıkesir. Geldik 38'e. Dik koordinat düzleminde x eşittir 6 ve x eşittir 3 doğruları ile 3y eşittir x doğrusun. Yani bu ne demek? Y eşittir 1 bölü 3 x doğrusu demek. Kesim noktaları A ve B olsun. E ne yapacağız burada? Özel doğrular var. x eşittir 6 x eşittir 3 ve orijinden geçen bir doğru. Analitik düzlem çizsek sanki daha güzel yorumlayacağız. Analitik düzlemi şöyle çizelim ve yorumlayalım bakalım nasıl olacak. Arkadaş burada x eşittir 6 doğrusu diyor. Hemen çizdik x eşittir x 6'yı. Sonra x eşittir. 3 doğrusu diyor. Hemen bunu da çizdik. Evet burası eksi 6. Burası da 3. Sonra y eşittir. 1 bölü 3x doğrusu. Eğimi biraz daha küçük olan bir doğru. O doğrumuzda şu doğru olsun kardeşim. Orijinden geçecek. Şöyle bir doğruyu çizdik. İşte şimdi kesim noktalarından falan bahsediyor bize. Sonra ab doğru parçasını. Evet bu doğru parçalarını a ve b noktalarında kessin diyor bize. ab doğru parçasını Orta dikme doğrusunun y ekseni kestiği nokta isteniyor bizden. Yani şuradaki dikmenin y ekseni kestiği yer isteniyor bizden. Şimdi arkadaşlar şu doğruların kesim noktası olduğu için burayı bulacağım. E, bu ne doğrusu? X eşittir. X'e doğrusuyla. Bu da y eşittir. E, 1 bölü 3x doğrusu değil mi? Evet. Şimdi ortak çözüm yapacağım. Y eşittir. 1 bölü 3x doğrusunda sen x yerine eksi altı yazsan y'si kaç geliyor? Eksi 2 geliyor. Hocam burası a noktası kaç yaptı o zaman? 6'ya 2 noktası yaptı. Eksi 6'ya eksi 2'yi yazdık. Sonra bu doğruyla bu doğrunun kesimi noktası. Bu doğru x eşittir 3 doğrusu. O zaman x yerine 3 yazsam bu doğruda y'si kaç geliyor? 1 geliyor. B noktası da 1'e 3 noktası mı yaptı? Pardon 3'e 1 noktası mı yaptı? Evet. Y'yi 1'i bulduk çünkü. Şimdi a b'nin orta dikmesi diyor. Şurası şurası eşit olacak. Bunun y ekseni kestiği yer isteniyor. Yani şuradaki nokta isteniyor. Arkadaşlar buradaki nokta sıfıra y noktası değil mi? Evet. Şimdi bunu iki farklı şekilde yapabiliriz. 1. Hocam dik tabanı iki eş parçaya böldü. Şuraya C noktası dersem aklına ne geldi? İkiz kenar. Aklına gelen başına gelsin. Hocam şöyle yapabilirim. Şu ve şu ikizkenar kenar geldi aklıma. Şunlar birbirine eşitlerim. derim. E, buradaki CA uzunluğu eşittir. CB uzunluğu derim. İki nokta arasındaki uzunlukları birbirine eşitleyip buradaki C noktasındaki Y'yi bulabilirim. Birinci yol bu. İkinci yoldan da yapayım. Özellikle buradan da gösterdim. Çünkü geçen seneki sınavda ikiz kenar oluşturulmayı sordu analitik geometride. O yüzden bu tekniğinde bir dik taban iki eş parçaya nerede bölerse bölsün. Aklına ikiz kenar gelsin. Oradan da çözüme ulaşırsın. Evet buradan yapılabilir. Eyvallah. Başka nasıl yapabilirim? Hocam ben bu doğruyu y ekseni kestiği yeri bulmam için ne yapmam lazım? Denkleme yazmam lazım. Denklem için kendime iki soru soruyorum. Bir, eğim iki nokta. Nokta var mı? Şuradaki noktayı bulabilirim ben. O da hocam orta nokta olduğu için... Toplamlarının yarısı eksi 3 bölü 2'ye eksi 2 artı 1. Yani eksi 1 bölü 2 noktası yaptı arkadaşım burası. Şimdi eğim de lazım bana. Doğrular dik kesmiş. Bunun eğimi kaç? M1 dediğim 1 bölü 3. Çünkü x'in katsayısı. O zaman bunun eğimi ne olacak arkadaşlar? Eksi 3 mi olacak? Çünkü ters çevirip eksi sile çarpacağım ya da eğimler çarp eksi 1. Eğim belli. Nokta belli. Denklemi yazabilirim. M çarpı x eksi x sıfır. Eşittir y eksi y sıfırdan m dediğim eksi 3 eksi 3 çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 3 bölü 2 yani artı 3 bölü 2 eşittir. y eksi eksi 1 bölü 2 yani artı 1 bölü 2 yaptı. Buradan eksi 3x eksi 9 bölü 2 eşittir. y artı 1 bölü 2 geldi. Buradan denklemi yazabilirim ama bizden y ekseni kestiği yer soruluyor. x yerine 0 yazdığım zaman şu gitti. y'yi de yalnız bıraktık. eksi 9 bölü 2 eksi 1 bölü 2 eşittir. y yaptı. Yani eksi 10 bölü 2 yaptı. O da eksi 5'e eşit oldu. Y'yi böylelikle ne bulduk arkadaşlar? Eksi 5 bulduk. Yani cevap Edremit çıktı. Tamam. İki farklı şekilde çözümü de size gösterdim. Evet 38. soru. Edremit remit oldu. Geldik 39'a. Yarıçapı çapı 20 birim olan O merkezi daire şeklindeki bir kağıt parçası şekil bir gibi kesilerek iki daire dilimi oluşturuluyor. Evet iki daire dilimi oluşturulmuş. Sonra bu daire dilimlerinden büyük olanının mavi renkte boyalı Yarış atları şekil 2'de gösterildiği gibi birleştirilerek dik dairesel konu yapılıyor. Zaten dik dairesel koniyi açtığımız zaman nasıl oluyordu gençler? Dik dairesel konuyu açtığın zaman şu şekilde bir şey çıkıyordu karşımıza. Hani şunu şöyle açtığın zaman hocam bir dilim çıkıyordu. Merkez açısı alfa olan. O merkez açısı alfa olan bir şey şöyle de olabilir. Şu dilim de olabilir. Fark etmez. Burası alfa olan bir şey çıkmış karşımıza. Tamam neyse. Burada da önemli olan neydi arkadaşlar? Bizim de olmazsa olmazımız. R bölü L alfa bölü 360 idi, bunu unutmayalım. Evet, bunun yarıçapı kaçtı? 20 idi. Ben bunu böyle koni yaptığım zaman mavi noktalar birleşti ya, burası 20 yaptı, yani L 20 yaptı arkadaşlar. Şimdi elde edilen koninin yüksekliği 12'ymiş. E şuradan bir yükseklik çizsek, burası 12'ymiş. Şuradan da bir dik üçgen oluşturacak olursak, 12-20 ne üçgeni? 12-16-20. Hocam koni yaptım, koninin yarıçapı 16, L'si 20. E bizim için olmazsa olmazımız. 16 bölü 20 yani R bölü L. Alfa bölü 360 değil miydi? Evet. Buradan alfayı bulabilirim. Yalnız dikkat edin şunu kıvırarak konu yapmıştım. Burada kaçıyı bulurum? Burada kaçıyı değil. E hadi bakalım bulalım alfayı. Buradan 4'e bölsen 4'e ya da 2'ye böl. 2'ye bölsen 10. 2'ye bölsen 8. Sıfırlar sadeleşti. Alfa da buradan 36 çarpı 8 yaptı. Tamam 36 çarpı 8 dursun bakalım burada. Çarpmayayım çünkü 36 böyle sadeleşecek bir şeymiş gibi duruyor. Bizden istenilen nedir? Küçük daire diliminin yüzey alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E hocam burası alfa 36 çarpı 8 ya tamamı da 360 derece ya yani 36 çarpı 10 ya. O zaman buraya da 36 çarpı 2 kalıyor. Yani kaç kalıyor? 72 derece kalıyor. Bizden ne isteniyordu? Küçük daire diliminin yüzey alanı. Şunun yüzey alanı. Yarış kaçtı? 27. Pi R kare. 72 bölü 360 isteniyor bizden. Hocam 72 ile 360 sadeleşince 5 yapar. Buradan 400 bölü 5 de kaç yapıyor? 80 mi yapıyor? Evet 80 yapıyor arkadaşım. Cevap 39. soruda Ceyhan yaptı. Ve geldik son soruya. Evet. Yüksekliği direkt vermemiş ama çakallık yapmış. Hocam ben şuraya A dersem. Tamamı A 4. Şurası A 4 oldu. Hocam tamam a artı 4 ya buraya da a artı 1 mi kaldı? Evet. E şimdi ben burada dikdörtgenler prizmasının farklı üç kenarını bu şekilde bulmuş oldum. Zaten farklı üç kenar var ya a, a artı 4 ve a artı 1 olmuş oldu. Şimdi bize de vermiş hacim ölçüsü. Hacim neydi arkadaşlar? Farklı üç kenarın çarpımıydı a çarp b çarp c'ydı. Hacim dediğim a çarpı a artı 1 çarpı a artı 4 eşittir kaçmış? 117 çarpı 10. 117 kaça bölünüyor 39'a mı bölünüyor evet bu sanki 39 çarpı 3 çarpı 10 yaptı arkadaşlar şimdi ben burada tabii ki bu küplü bir şekilde açamam biraz hissedeceğim 39'da 13 çarpımı da var burası bir dakika 39 çarpı 3 mü 3 kere 9 27 evet 13 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 10 şeklinde oldu burası ee, kenarlar kaç oluyor? Ha, 13, 9, 10. Bakalım oluyor mu? A yerine 9 koyarsam burası 10 oluyor. Burası da 13 oluyor. Tamam. A'yı kaç bulduk arkadaşlar? Böylelikle 9 bulduk. A9. Sarı kenar. Bir tanesi A. Hocam sarı kenarın bir tanesi burada A artı 1. Bir tanesi de A. Yani şurası A yaptı. Şu mavinin uzun kenarı da kaç? A artı 4. E o zaman burası da A artı 4. Bizden istenilen ne? Kırmızı boyalı dikdörtgenin alanı Kırmızı boyalı dikdörtgenin alanı A çarpı A artı 4. A çarpı A artı 4. Mavi boyalı dikdörtgen alanından ne kadar eksiktir? Mavi boyalı dikdörtgenin alanından ne kadar eksik? A 1 ve A artı Evet. Şurası A artı 1 ve A artı 4. Öbürü neydi? A çarpı A artı 4 miydi? Kırmızı boyalı. Evet. A çarpı A art 4. artı 4'ten ne kadar fazladır diye soruluyor. E arkadaş burada A artı 1 zaten biz ne bulduk? 10. 10 çarpı 13 eksi Bizden 9 çarpı 13 isteniliyor. E buradan da kaç çıkıyor arkadaşlar? 13 parantezini aldığımızdan 13 parantezinde 10-9 yapar. Yani 13 çarpı 1 yapar. Yani bu da kaç yapar o zaman? Cevap 13 yapar. Cevabı böylelikle balık esir bulduk. 40. Soruda ve deneme 1'i bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Güzel sorular vardı bu arada. Değil mi? Gerçekten hoş sorular vardı. Deneme 2'de, deneme 3'te, deneme 4'te, deneme 5'te. Daha güzel sorularla karşılaşacağız eminim. Çünkü gördüğümde yani baktığımda çok hoş sorular vardı. E, hoş sorularla daha hoş sorularla karşılaşacağız arkadaşlar. Bir sonraki denemede deneme 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.